Bugün 27 Nisan 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz balık burcunda ilerleyen ay güne değişken ve duygusal enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay Neptün ve Jüpiter'le kavuşacak İyimserliğimizin artacağı bu saatlerde sanatsal ve ruhsal enerjimiz de güçlenebilir yaratıcı çalışmalar verimli ilerleyebilir ruhsal derinleşme ve tefekkür içinde sabah saatlerini değerlendirebiliriz uyku ihtiyacımız artarken zihnimiz çok hayalci ve dalgın olabilir bugün Venüs ve Neptün balık burcunda kavuşacak duygularımız ve sezgilerimiz daha yoğun olabilir ruhsal ve manevi konulara çekilebiliriz İlişkilerde duygular empati ve anlayış öne çıkabilir İlişkileri idealize ederken gerçeklerden uzaklaşmamız da mümkün bu hayal kırıklıkları ve yanılgıları zemin hazırlayabilir Dünyasal sevgi yerine ilahi sevgi ve ilham akışı hızlanabilir. Öğleden sonraki saatlerde balık burcundaki ay, oğlak burcundaki Plüton ve boğa burcundaki merkürle olumlu açılar yapacak ve 16.35'te boşluğa girecek. Öğle saatlerinde günlük işlerde maddi konular ve alışverişlerde pratik ve somut adımlar atabilir, verimli sonuçlar alabiliriz bilgi ve tecrübelerimizi değerlendirebilir sezgilerimizden yararlanabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ay boşluktaken günlük işlere ara verip dinlenebilir, iç dünyamıza yönelebiliriz. Tefekkür ettiğimizde bilinçaltımızda tuttuğumuz duygusal ve zihinsel kalıpların keşfi mümkün olabilir. Sorunlarımızı, bağımlılıklarımızı, takıntılarımızı derinden keşfedip bunları Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.